Bugün 8 Kasım 2021 Pazartesi Ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Yay burcunda boşlukta ilerleyen Ay saat 4:03'te Oğlak burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün aile ve günlük yaşamdaki sorumluluklarımızı ön plana alabilir, daha planlar hareket edebiliriz. Sabah erken saatlerde Ay Oğlak burcundaki Venüsle kavuşarak Akrep burcundaki Merkürle de olumlu açı yapacak. Enerjimiz daha dışa dönük olabilir, sosyal ortamlarda verimli iletişim kurabilir, sevdiklerimizle paylaşımlar yapabiliriz. Anlaşmazlıkları çözmek, uyum sağlamak da mümkün olabilir. Maddi manevi, güvence ve istikrar aradığımız günlük işlerde bunu sağlayacak pratik çözümler üretebiliriz. Öğle saatlerinde Oğlak Burcundaki Ay ile Akrep Burcundaki Mars arasında etkileşecek uyumlu görünüm, cesaret ve özgüvenimizi arttırabilir. Kişisel girişimler için motivasyonumuz daha yüksek olabilir. Akşam saatlerinde oğlak burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs'e üçgen açı yapacak Yaratıcılığımız ve bireyselliğimiz yükselebilir kendimizi özgürce ifade etmek isteyebiliriz duygusal ve zihinsel yaratıcılığımız öne çıkarken yakın ilişkilerde farklı heyecanlar hissedebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun